Değerli arkadaşlar, bugün astrolojide eğitim ve öğretim göstergelerini ele alacağız. Ancak bugün ele alacağımız eğitim ve öğretim göstergeleri sizin daha önce gördüklerinizden biraz daha farklı olacak. Gelin bakalım şimdi bu eğitim ve öğretim göstergeleri nasılmış? Evet, Değerli arkadaşlar, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere astrolojide eğitim ve öğretim göstergelerinin en önemli kriterleri nelerdir, hangi burçlar neyi ifade ediyor bu konuda birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki her zaman ele aldığımız gibi konular, fundamental konular herkesin alışık olmadığı farklı pencereden bakılmış ve çok hoş ve çok harika bazı değerlendirmeleri umarım bu videoda bulacaksınız. Evet değerli arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki zodyakta bireysel eğitimin aslında dört aşaması vardır ve bu dört aşama ile sembolize edilir değerli arkadaşlar. Şimdi bu dört aşama ve dört sembolizm arkadaşlar değişken burçlar dediğimiz burçlarda yer alıyor. Peki neydi o değişken burçlar? İkizler, başak, ...yay ve balık burçları astrolojide değişken burçlardır. Aslında eğitimi en geniş anlamıyla düşünürsek... ...zodyaktaki her burç bireyin kendisi olmasını ve büyümesini... ...ve bu nedenle de kişisel eğitimi temsil eder arkadaşlar. Ve bu eğitim bildiğiniz gibi ilkokul çağlarında başlar... ...ve daha sonra lise çağına gider, lise çağından sonra üniversite çağına gider... Ve üniversite çağından sonra da artık uzmanlaşma, olgunlaşma bir o alanda profesyonelleşme haline doğru dönüşür arkadaşlar. Evet, şimdi Zodiac'da hem böyle biraz gösterip hem de bu konuda size şöyle bir alan oluşturalım. İkizler Burcu dedik arkadaşlar ilk önce. Ve ikizler burcunu anlatırken biz e, her zaman şöyle anlatıyoruz ve birçok astrolojik astrolog da aynı şekilde anlatıyor. İkizler ilkokul çağıdır, ilkokul enerjisidir, eğitimdir, öğretimdir ve yöneticisi Merkürdür diye anlatıyorlar. Ve bunun işte ilkokul çağı eğitimi ikizler burcu ve 3. evin göstergesidir. Karşıt burcu olan Yay da akademik anlamda değerlendirilir denilir yani üniversite düzeyinde eğitimdir denilir ancak sanki ilkokulla üniversite arasında hiçbir eğitim öğretim yokmuş gibi bir havaya sokulur yani arkadaşım ilkokula gidiyorsun hayat senin için bitiyor mu hayır tam tersi ilkokuldan sonra bir aşama daha var lise aşaması ve arkadaşlar ikizler burcu yöneticisi merkür biliyorsunuz ve İkizler Burcu'ndan sonra eğitim öğretim sistemi yani ilkokuldan sonra liseye geçiyor. Lisede ise arkadaşlar hangi burç vardı? Tabii ki Başak Burcu. Yani bir işten anlaman lazım. Bir iş oluş mekanik ya da neden sonuç ilişkisinde uzmanlaşma problemleri. Mesela ülkemizde bir ara bir holding şöyle bir slogan attı. Çıraklık meselesi, memleket meselesi dedi. Hani ülkemizde biliyorsunuz çıraklık eğitim merkezleri vardı. Ondan sonra endüstri meslek liseleri vardı. Teknik liseler vardı. Bu liselerde ne vardı arkadaşlar? Çocukları eğitiyorlardı. Bazıları lisede bilgisayar öğreniyorlardı. İşte bilgi işlem bölümleri, muhasebe bölümleri. Bunlar hala var arkadaşlar. Ama Mesela bir ticaret lisesinde ticaret öğretilmiyor. Muhasebe öğretiliyor genellikle. Ya da işte bir bilgisayarla alakalı bir lisede bilgisayar ne kadar öğretiliyor? Bunlar ayrı bir konu ama Başak Burcu'nun konusu arkadaşlar değişken Başak Burcu'nun konusu lisedeki eğitimdir. Tamam mı? Yani ilkokulda siz okuma yazmayı öğrenirsiniz ve İkizler Burcu Enerjisi oradaki eğitim ve öğretimde süzmesiz alır bilgiyi. Ve süzmesiz aldığı için de İkizler Burcu Enerjisi bir şeyi öğrenirken nasıl öğreniyor? Yargısız bir ilkokul kafasıyla öğreniyor. 7 yaşında bir çocuk gibi öğreniyor. Yani 7 yaşındaki bir çocuğa siz neyi öğretirseniz doğru yanlış demeden ne yapacaktır? Öğrenecektir. Ancak lise çağına geldiğinde artık öğrenilen her bilgiyi yani Başak, Başak çağına geldiğinde öğrendiği her bilgiyi direkt olarak almayacaktır. Onu bir süzmeden geçirecektir. Acaba doğru mu değil mi gibi neden sonuç ilişkisinden geçirecektir. Şimdi Burada şöyle bir nokta var. Özellikle Başak yöneticisi Merkür. İkizlerin de yöneticisi Merkür ya. Başak'la ikizleri aynı Merkür karakteri yönetmez. İkizlerin ki süzmesiz bir bilgiyi aldığı için ve hatta bundan dolayı da bilgi taşıma, dedikodu faslı gibi bazı durumlar olur ve öğrendiği bilginin sorumluluğunu taşımakla alakalı sıkıntıları vardır. Ama Başak Burcu o bilginin Doğruluğunu ayrıca aldığı bilginin ne kadar geçerli, ne kadar işe yarar olup olmadığını sentezler. O yüzden de birisinden öğrendiği bilgiyi acaba doğru mu diye aynı anladığı şeyi farklı yönlerden sorar. Bazen alttan sorar, üstten sorar, yandan sorar, tepeden sorar, sorar da sorar. Aynı cevabı alabiliyor muyum diye bunu sorar da sorar. Peki bunu niye soruyor? Çünkü o bilginin doğruluğunu test ediyor. İşte bu yüzden de Merkür Başak kaliteli bir Başak'tır arkadaşlar. Astrolojik anlamda. Ve şöyle bir e, muhabbet geçiyor son dönemlerde özellikle Satürn e, Kovadan geçerken. İşte en iyi astrologlar Kova Burcu'ndan olurmuş filan gibi. Hiç alakası yok. Kova daha çok arkadaşlar araştırma enerjisi vardır. Bilgi edinme ama bilgiyi aktarma, öğretme ve anlatabilme enerjisi İkizler Burcu ve Başak Burcu enerjisinde daha yoğun ve güzeldir. Bir insanın bilgi yüklü olması o kişinin o bilgiyi mükemmel derecede anlatabileceği anlamına gelmez. Bir kimse az da biliyor olsa... O bildiği bilgiyi sizin zihninize ne kadar yayabildiği ve ne kadar mantık üretimi olacak şekilde size anlatabildiği önemlidir. Bunu niye söylüyorum? Siz eğer elinize doğru anahtarı alırsanız o bilgiyi geliştirebilir ve devamını sağlayabilirsiniz. Hani bir söz vardır. Bana balık verme, bana balık tutmayı öğret. İşte Merkür İkizler ve Başak e, Merkür size bu noktada önemli anahtarlar sunabilir. Ve en iyi astrolog kimden çıkar? Bakın size bunu da anlatayım. En iyi astrolog arkadaşlar Satürn nereden geçiyorsa o burcu astrolog yapar. Çünkü o dönemde insan şunu anlar ki kendi hayatındaki her alan sadece kendi elinde değil bir metafizik kudretle kendisinin sınırlandırıldığını, test edildiğini ve bu durumun normal bir durum olmadığını, standart hayat anlayışı ve mantık anlayışında giderken problemler yaşadığını fark eder. Dolayısıyla da bir arayış içerisine gider ve insanların en çok üfürükçü aradıkları zamanlar bu Satürn dönemleridir. Ve kişi en sonunda ayağa yere basan gerçek bir bilgi olan astrolojiyle ile tanışıncaya kadar bu böyle gider. Ve bazıları astrolojiyle ile o kadar iyi tanışabilir ki mesela Güneşten ve yükselenden Satürn'e girmiş birisi. O zaman o kişinin süreci de uzuyor. 7 yıla kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla o alanda gerçekten kendisine çok ciddi anlamda bilgiler ediniyor. Evet, değerli arkadaşlar dedik ki e, İkizler Burcu Enerjisi süzmesiz alıyordu. Başak Enerjisi de süzmeli olarak alıyordu bilgiyi ve eğitim öğretim olarak buna baktık. Devam ettiğimizde ise ne oluyor arkadaşlar? 9. evin alanı geliyor. Yani 9. ev Yay Burcu'nun evi arkadaşlar. İkizler Burcu'nun tam karşıtı olan ev. Ve burada artık İkizler Burcu Enerjisi'nin ilkokul, lisedeki Başak Burcu Enerjisi ve Yay'daki, Yay'daki arkadaşlar ne enerjisi vardır? Akademik bilgi enerjisi vardır. İşte bu akademik bilgide de üniversiteyi öğrenirsiniz. Yayın değişkenliğinde. Felsefe, sorgulama, mevcut bilginin Artık hani sadece pratik hayattan çıkıp da sentezlenebilir ve daha büyük evrensel anlamda nerelerde kullanılabilir. Yani siz bir bir şey icat ettiniz, pratik bir şeydi. Ne bileyim bir e, bıçak icat etmiştiniz. Aslında bıçağın demirinin, metalinin nereden, hangi topraktan geldiği ve o toprağın hangi metallerle birleştirildiğinde daha keskin olabileceği vesaire ve bu toprak türlerinin nerede olacağı, hangi kıtalarda olacağı, dünyanın nerelerinden çıktığı gibi iyice genişletilmiş bir noktaya işte bu yay enerjisiyle, dünyası da dünyaya bakan evrensel bakışla, felsefik bir bakışla e, bu işi öğrenirsiniz. Şimdi bu felsefik bakış pratik hayatta yine çok fazla işe yaramıyor. Yine başak enerji gerekiyor pratik hayatta. Çünkü öğrendiğiniz o derin bilgileri hayata uygulayabiliyor olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bu konuyla alakalı. Bir zamanlar bir e, televizyonda, kanal, bir kanalda Sony dünya CEO'su çıktı ve dedi ki, biz öyle şeyler keşfediyoruz ki bunları pratik hayata uygulayabilmemiz mümkün değil. Biz bizim ürünlerimizi kullananlar sadece bizim pratik hayatta yer bulabilecek ya da satın alınabilecek düzeyde olan ve e, normal halkın kullanabileceği türden şeyler. Yoksa öyle keşiflerimiz var ki o keşfettiğimiz konuları hani insanlara anlatmak bile zor gibilerinden bir kaç cümle söylemişti vakti zamanında. E öyle baktığınız zaman olay arkadaşlar ne oluyor? İşte bu derin bilgi de uygulanabilir alanda olmuyor. Peki hocam yani bir şeyin ikizlerde başladık. Liseye geçtik. Lisede başak enerjisiyle gittik. Yayda da üniversite enerjisiyle gittik. Peki balık bu işin neresinde hocam? Bak şurada balık burcu var. Tabi burada balık burcu olduğu için ben size e, bu haritayı şöyle daha sizin anlayacağınız bir şekle sokayım. Evet, şöyle olsun ki işte bu e, Hani biliyorsunuz Zodiac Koç'tan başlar. İkizler Burcu şurası. Ve işte Başak Enerjisi 6. ev. 9. evde yay enerjisi idi. Peki hocam balık. Balık bu işin neresinde hocam? Balık. Arkadaşlar balık demek ermiş demek. Tamam mı? Ermiş ne demek hocam? Ermiş demek akşemseddin demek. Gandalf demek. Beyaz saçlı, ak saçlı dede demek. Yani senin ilkokulda öğrendiğin, lisede pratize ettin, üniversitede akademik ve evrensel norm eklediğin bilginin öyle bir üst düzey noktasına gelirsin ki artık sen o işin uzmanı, profesyonelisindir. Sen artık o işte akıl danışılan adamsındır. O işte akıl sorulan kişisindir. O işin ekstraordinarius profesörüsündür. Sen o işin artık Gandalf'isindir. Ak şemseddinisindir. Dolayısıyla o işin uzmanı bu adam. Ona gidip bu bu konuyla alakalı akıl danışmadan iş yapmayın derler. Neden? Çünkü sizin üreteceğiniz bir bıçağın o adam artık bir insan da kesebileceğini, bir hayvan da kesebileceğini, bir orman da yok edebileceğini bilir. Ve hatta hangi metalleri kullanarak bir bıçak yaparsanız o bıçakla kestiğiniz bir ekmeğin bir etin sizin hangi kanser hücrelerinizi ne kadar etkileyeceğini de bilir. İşte o yüzden o adam öyle bir levele gelmiştir ki bıçağı sadece bir şeyleri kesmek için değil bir şeyleri ekmek için bir şeyleri dikmek için hayatın oluşumuna güzellik katmak için kullanınız der. Akşemsettin moduna gelmiş bir e, bilge kişi yani ne diyor size bir şeyleri yok etmeniz değil de bir şeyleri güzelleştirmeniz hayatın bütününe hizmet etmeniz hayatın bütünüyle bütünleşmeniz anlamında bir bilge kişilik yapıyor işte arkadaşlar Sokrat'ın savunmasındaki Erdem adı verdiği konu işte bu balık burcunun enerjisidir bazen arkadaşlar insanlara bakıyorum ve baktığım zaman herkes biliyorsunuz ki farklı farklı ve farklı olmalarının sebeplerinin altına birçok şey yatıyor. Bazen kim üstün kim değil diye düşünürsünüz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kur'an'da bir ayet şöyle der. Bilenle bilmeyen bir olur mu der. İşte bilenle bilmeyen bir olur mu demek insanları sınıflandırabileceğiniz tek konu ise bilgidir. Bilgili olmalarıdır. Peki hocam, adam doktor olmuş ama insan e, organ, organ satıyor. Bu adam çok bilgili, bu adam e, üstün mü? Tabii ki hayır. Niye biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim balık enerjisi var ya, işte o balık enerjisi arkadaşlar, erdemsel bilgi. Bir bilginin gelebildiği en üst nokta arkadaşlar, kişinin Bilge ve erdemlik noktasıdır. Sizde sadece dimdirek bir pratik bilgi. E, mesela örnek veriyorum, başak enerjisindesiniz ve iki kere 2'yi çarptınız dört ediyor. Dördü ikiye böldüğünüzde ikiye etmez arkadaşlar bazen. Ne, hangi konuda etmez? Astrolojide etmez, numerolojide etmez. Ondan sonra psikolojide etmez, hukukta etmez. Hiçbir avukat size, biz bu av, şeye girelim. %100 kazanırız diyemez. Her şey olabilir der. Neden? Çünkü çünkü arkadaşlar hukuk sisteminde şöyle bir şey vardır. Siz Hukuk e, evrensel bir norm taşımıyor. Yani Meksika'daki hukuk sistemiyle Türkiye'deki hukuk sistemi birbirinden farklı olabiliyor. Burada demek istediğim olay sizin hayatınızda hani semerci çırağı denilen bir kavram vardır. Bunun psikolojideki adı da Dunning-Kruger senderimudur arkadaşlar. Semerci çırağına vermiş oğlunu adam. Ve çocuk semerci çırağına çırağına gidiyor. Yani semerciye çırak olarak gidiyor. Ve e, ertesi gün geliyor baba diyor ben bu işi diyor öğrendim diyor. Nasıl öğrendin oğlum diyor? Nasılmış diyor semer yapmak? Baba diyor dikiyorsun kazık oluyor, çekiyorsun semer oluyor diyor. Bir günde hemen bunu öğrendiğini iddia ediyor. İşte arkadaşlar buna Dwinning Kırıgır söndramı deniliyor. Yani ne olmuş oluyor? Hani hemen ben bu işi şakkıdanak öğrendim. Öyle değil arkadaşlar. Evet bir şeyin zahir olduğu gibi o işin batını da oluyor. O işin manevi kısmı da oluyor. O işin bir evrene yaydığı enerji de oluyor. Ve buna aslına bakarsanız yevmi cuma enerjisi de denir. Ledün ilminde yani siz bir şeyi yaparken, sevdiğiniz işi yaparken o işe leyl olduğunuzda, odaklandığınızda o işle alakalı sizden de manevi enerjiler yayılır yeryüzüne ve yaydığınız o enerji cinsinden bir takım şeyler ve olumluluklar gelir, sizi de bulur. Evet, bundan dolayı da arkadaşlar sadece bir ikizler burcunun oradaki işe ya da bilgiye bakış açısı ya da bir başak burcunun sadece pratik olarak neden-sonuç ilişkisinde açıklamasının haricinde bir yay burcunun olaya felsefi bakış açısı da gerekli. Bir balığın Bilge kişilik insanlığa ve erdem olarak nasıl, kime, neye hizmet ettiğine de bakılması gerekiyor. İşte balıktaki bilgelik bilginin geldiği en son erdemsel bilgidir. Tekamülün son aşamasıdır. Dolayısıyla da bugün bir gerçekten erdem sahibi bir profesör konuşurken dinliyorsunuz. Bir de saçmalayan profesörler oluyor biliyorsunuz. Bunları da dinlerken diyorsunuz ki anlat anlat, heyecanlı oluyor, senden iyi işte gırgır, gır şamata insanı olur, e, falan filan gibi. İşte neyse artık ben birazcık, e, biliyorsunuz siz onları onlara kimdir, nedir, bilmiyorum ama demek istediğim bilgi, öğrenme aşamaları astroloji haritasında değişken burçlardadır ve ikizler, başak, yay ve balık burcundadır. Dolayısıyla sadece ikizlerin burcunda işte İkizler Burcu'nun karşısında yay varmış falan gibi kısır anlatımlarla eğitim mevzusu anlaşılamaz, çözülemez. Özellikle de Başak kısmındaki lise kanadı ülkemizde çok daha önem arz etmektedir. Bunu da burada sizlere, siz değerli arkadaşlara anlatmış olduk. Arkadaşlar, e kanal kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınız için ayrıca teşekkür ederim. Hangi konuları ele almamı isterseniz bu konularla alakalı bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İsterseniz bundan sonraki bölümde neden e, astrologların sadece kova burcundan olmaması gerektiğini, neden aslında iyi eğitimcilerin e, başaklardan ve ikizlerden çıktığıyla alakalı bir video yapabiliriz arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <gülüyor>